Amet hocam. Tamam, şimdi açıyorum. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Sağ olun. Size de hayırlı Ramazanlar. Biraz geciktik 5 dakika falan gecikme oldu. Olsun hocam, önemli değil. E, 20. baptayız. 28. hadis. Buyurun hocam. Tamam. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, e, şimdi hemen derse başlıyoruz. Ba bu ifşau selam minel İslam. Selamı yaymanın İslam'dan olduğuna dair bap. Gale hamar selasun e, şu iş kimse var ki 3 husus var ki üç haslet var ki men cemaehunne onları kendisine cem eden kimse fakat cemael iman imanı kendinde toplamış olur. Şu üç hasleti kendinde toplayan kimse imanı kendinde toplamış olur. Nedir onlar? El insafu min, min nefsike. Kendi nefsine karşı ne olmak, insaflı olmak. Ve bezzül selam, selamı yaymak lil alemi, bütün herkese. Ve'l infaqu min el Yani böyle fakirlik anında yoksulluk durumunda infak etmek nedir? Bunları kendine toplayan kimse nedir? O kimse imanı kendine toplamış kimsedir. Bununla ilgili bab çok böyle farklı bir boyuta getiren yani hadisten farklı bir şey ortaya çıkaran bir bab anlaşılıyor. Tabii şimdi hadisi okuyoruz. Hatta Sen Abu Teybe Hatta Sen Ali bin Ali Yazid bin Abi Habib an Abi Hayr an Abdurrahman bin Amr enne razulen bir adam sele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ne sordu? Eyyul İslamu hayrun? Hangi İslam daha hayırlıdır? Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kale Tud'imut ta'ame, yemeği yedirmen. Ve selamen selamı vermen. alamen men arefte, daha önce geçti bu hadise, tanıdığın, yemenlem ta'rif, tanımadığın kimseye ne yapman? Selamı vermendir. Yani burada okuman dediği vermendir. Yani ona selamı söylemendir. Şimdi geçtik öteki e, e, e, şeye hadise Evet, bu küfranın aşiri ee, kocaya nankörlük etmek ve küfrü mevade küfrin. O nankörlükten sonra diğer bir nankörlük. Yani burada küfür demek bir şeyin hakkını yani inkar etmek, onu yerine getirmemek, onu yani e, gereği gibi muamele yani nankörlük etmek. Evet, ana bir Saidir Khudri'ye فيه عن Saidir Khudri عن bu konuda Ebu Saidir Khudri'den peygamberimiz Khudri'nin peygamberimizden rivayet ettiği rivayet vardır. Bunun dışında ne vardır? Hatta sana şu hadis var. Abdullah bin Mesleme an Malik an Zeyd bin Aslem an Ata bin Yasar an İbn Abbas. Ata bin Yasar biliyorsunuz şeyden, tabi'in ileri gelenlerinden i̇bn Abbas da Peygamberimizin Abdullah İbn-i Abbas amcaoğlu. Kale şey, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet, Peygamberimiz şöyle buyurdu i̇bn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurdu Urîtun nâre Bana cehennem gösterildi Evet, bana cehennem gösterildi Fî zâ ehlihâ bir de baktım ki oranın ehlinin çoğu en nisa'u kadınlar yükfer yekfurne kocalarına nankörlük eden kadınlar yani orada oranın cehennedir nedir? Ee, yani eee kıyla dediler ki dedi ki yani Allah'ı inkar edenler mi? Yani Allah'a karşı nankörlük edenler mi? Allah'ı inkar edenler mi? Yani burada yekfurneden kasıt. Kale peygamberimiz dedi ki ne el aşire kocalarına ne yaparlar? E, nankörlük ederler. Yani onların kendilerine olan verdikleri bir takım yani ihsanlarını görmezden gelirler. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ iyiliği inkar ederler. İyiliğe karşı bir nankörlüktürler. لَوْ <gülüyor> اَحْسَنْتَ <gülüyor> <gülüyor> Sen iyilik yapsan اِلَا <gülüyor> ne? Onlardan birine, yani kadınlardan birine. Bunlar artık tabii ki herkes, her kadın böyle değil. Yani bu noktada böyle bir hadis var. اَتْدَهْرَ <gülüyor> Bütün sene boyunca ömür boyunca onlara iyilik etsen tüm minke sonra senden görsen en bir şey görse yani bir iyilik görmese gale kadın der ki ma minke minke hayran kattu senden hiçbir şekilde ne yapmadım hayır görmedim der. Seninle asla bir iyilik görmedim der. Yani böyle e, ömür boyu iyilik etsen ama arada böyle hoşlanmadığı bir şey olsa görse senden galet ma ra'ytu minke hayran kattı. senden hiçbir hayır görmedim der. Artık e, tabii bütün kadınlara bunu teşmil etmek doğru mu? Artık orası tartışmalı. E, yani bu hadiste böyle geçiyor. Bunu böylece e, şey yapmış olalım. Ahmet hocam burada bir şey dikkatim çekti bu psikologlar da bunu belirtiyorlar. Genelleme ailedeki huzuru bozuyormuş hocam. Yani ister hanım yapsın, ister karı, ister koca yapmış olsun. Sen hiç şunu yapmadın, sen hiç bunu yapmadın diye genelleme ifadeleri kullanıldığı zaman aradaki muhabbet azalıyormuş. Dolayısıyla hadiste bu genelleme yapılmasını gerekçe olarak göstermesi bana ilginç geldi. Yani e, e, yani hanım efendiler yanlış anlamasın da yani böyle bir fıtratlarında hepsinde olmasa da bir kısmında böyle bir şeyin olduğunu burada bize ihsas ettiriyor hadis yani böyle bir durumun olduğunu yani belki yaşayanlar da bunu tecrübe etmiş olabilirler. Yani o noktada böyle bir durumda söz konusu. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, babul maasi min emri cahiliye. eee isyan etmek bazı istenmeyen şeyleri yapmak nedir? Cahiliye işlerindendir. Velem yükeffir Ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Sahibiha, bu masiyeti işleyenler, o kötülüğü, masiyeti işleyenler ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Bir irtikabiha, onu işlemesi halinde ne yapılmaz? Ee, tekfir edilmez. İlla bir şirk. Şirk dışında o cahiliye işlerinden bazı şeyleri yapanlar, bazı masiyetleri yapanlar, onları irtikab etseler de yapsalar da tekfir edilmez. Ama nedir? Bunlar cahiliyet e, adetlerindendir. Cahiliyetin işlerindendir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Niye? Niye? Ligavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz e, e, o sözünden dolayı bir kişiye inneke imru'un fike cahiliyetun sen de sen de cahiliye adeti olan izler olan bir kişisin demesinden dolayı bir kişiye öyle diyor bu da biliniyor biliyorsunuz e, Ebu Zer fari şey yapıyor Bilal Habeşi biraz şeyinden dolayı, anasının durumundan dolayı, onu biraz hakir görüyor. Yani onu siyah olduğu için böyle esmer olduğu için onu biraz e, hafif yolu diyelim, biraz hakir görüyor. Berkem verimiz ona diyor ki, sen de diyor, ne vardır? Cahiliye e, durumu var. Sen cahili içinde cahiliyet şeyi olan, kurtuları olan, izleri olan bir kimsesin ve tavl-i nbi kıvllallahü teala Allah tealanın şu sözünden dolayı inna allaha muhakkak Allah la yağfiru affetmez en şrike bihi kendine şirk olan şeyi affetmez ve yağfiru madune zalik limen yaşa iledeği kimseler için de bunun dışındaki olan yaptıkları şeyleri ne yapabilir Affedebilir. Yani şirk dışında olan her şeyi ne yapabilir? Affedebilir ama şirki ne yapmaz? Affetmez. Evet. Şimdi e, geliyor zaten hadis. Hattesena Süleyman bin Hakkali Hattesena Şub'a an Vasili bin an an ma'rur Kale leqytu Ebu Eba Bir Rebezet'i e, Ebu Zer'le Rebezet'e e, karşılaştım. Ve aleyhi hülletun üzerinde bir elbise vardı. Ve ala gulamihi hülletun yine şeyinde de çocuğun üzerinde de bir hülle vardı. Feseeltuhu an zalike Ben ona şundan sordum. Fekale yani bu durumdan sordum. Fekale şöyle dedi. İnni tu racilen ben bir adama kötü bir şey, kötü bir söz söyledim. Feya fa'ayertuhu bi ummihi. Onu annesinden dolayı ayıpladım. yani ötürü kınadım. Eee قال لي النبي sallallahu Peygamberimiz sallallahu aleyhi bana şöyle dedi. Ya Ebazer. E ya ayyertuhu bi ummihi. Sen o kimseyi annesinden dolayı ayıpladın mı? Kınadın mı? inneke imru'un fike cahiliyetun sen de cahiliye adetleri sen diyor cahiliye adetleri olan bir kimsesin ee, evet ikhvanikum havalekum ee, yani sizin kardeşleriniz onlar sizin nedir kardeşlerinizdir o, sizin kardeşleriniz havalekum nedir Kardeşleriniz yani konumundadır. ceal e Allah-u Allah onu kılmıştır tahte eydiküm. Sizin emriniz altına vermiştir onları. Femen kane ehûhû Kimin olursa, kardeşi olursa tahte yedihi, yani burada kastettiği köleler yani Eli altında olursa bir köle olursa fel ona yedirsin mimma külü yediğinden ve yulbisu ona giydirsin mimma yelbisu giydiğinden ve la onların yaptığı işlerde mesul tutmasın onunla sorumlu tutmasın ma yaglibuhum onlara galip gelecek. Yani yapamayacağı bir işlerle de orunlu tutmasın. Eğer fe'in kelleftumuhum onları yani biraz yapamayacağı işler konusunda onları mükellef tutarsanız fe'inuhum eğer böyle bir durum söz konusu olursa yani yapamayacakları şeyleri onlara sorumlu tutarsanız fe'inuhum onlara ne yapın, ne yapın? Yardım edin. Yani böyle bir şey yaparsanız onlara yardım edin. Burada da bunu anlatıyor. Aslında çok... Bu hadis aslında şeyle ilgili de işçi haklarıyla ilgili de önemli bir hadis olduğunu bize ihdas ediyor. Yani bir işçi çalıştırıyorsan yanında çalışıyorsa yediğinden yedireceksin, giydiğinden yedireceksin ve ona ne yapmayacaksın? Taşıyamayacağı, yapamayacağı işi yüklemeyeceksin, sorumlu tutmayacaksın. Eğer sorumlu tutarsan nesin bundan da e, mes'u e, yani yardım etmen lazım onu o işi yapması konusunda ona yardımcı olmanız lazım. Evet. babu ve in taifatani minel mukminine minen mukminina fa aslihu İki mümin taife birbirine savaştıklarına, savaşmak durumunda olduklarında fe aslı ama onların ikisini ne yapın düzeltin. Yani böyle bir durum, ilk böyle bir şey söz konusu olduğunda Hucurat suresi 9. ay aralarını düzeltin. Fe semmahum el müminîn. Onlara da müminler diye isim verin. Yani birisini Farklı bir şey. Öte yine mümin değil. Ondan mümin demeyin. Onlara mümin olarak e, muamele edin. İsim verin. Hatta sana Abdurrahman bin Mubarak. Hatta sana bin Zeyd, Hatta sana Ey e, ve Yunus. Anil Hasan. Anil Ahnev bin Kays Kale. Ahnev Kays'tan <gülüyor> edildiğinde o şöyle anlatıyor: Zehebtu have to en-sura hazır rujul." şu adama yardım etmek için gittim. Yani anlaşılan e, Müslümanlar iki kurba inmiş, O noktada e, bir diğer adama e, yardım etmek için gitmiş. Fekali yeni Ebu Bekir benimle karşılaştı. Kale şöyle dedi. Eyneturit. Ne yapmak istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yani nedir e, şeyin? Evet. Ee, Kultu dedim en suru hazır racül şu adama e, yardım etmek için yani e, ya yardım etmeyi istiyorum. Kale onun üzerine dedi ki Ebubekir irci' ee, dön. Niye? Fe inni ben semutu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Eğer tel tal müslümanı iki müslüman grup karşılaştığında bir sayfihima birbirleriyle eee karşılaştıklarında fel katilü vel maktul finnar <gülüyor> ölen de öldürendir cehennemdedir. Yani kabultu <gülüyor> ya Allah dedim ki haden katil katili anladık yani öldürdüğüsin ama <gülüyor> vel maktul Öldürenin, öldürülenin durumu nedir? Yani katil tamam öldürdüğü için cehenneme girecek ama öldürele niye cehenneme girecek? Kale bunun üzerine peygamberimiz dedi ki innehu kâne harisen alâ qatli sahibihi. O da kardeşinin öldürülmesine çok istiyordu. Haris idi ondan dolayı. O öldürmese, belki atik davranmasa ne olacak? Öte öldürecekti. Neticede ne var? İkisi de bir, bir, birbirlerini öldürmek için yola çıkmışlar. O yüzden el-gatulu vel-maktul finnar Ölen de, öldürlen de nedir? Öldüren de, öldürülen de cehennemdedir. Evet, yani bu noktada da aslında önemli, günümüz açısından da önemli bir e, prensip ortaya koyuyor Peygamberimiz. O yüzden İki Müslüman grup şey olduğu zaman onların arasını ne yapmak lazım? Düzeltmek lazım. Tabii ki ne oluyor? İşte bir takım maddi ve başka unsurlar insanların bir araya gelmesini, uzlaşmasını engel oluyor. İşte riyasettir, maddi menfaattir, şudur budur. O noktada e, engel alıyor veya harici unsurlar insanların bir araya gelmesine e, şey engel teşkil ediyor. Bu yüzden bir araya geliyor ama Peygamberimizin bu şeyi çok e, manidar. Felqatül vel maktül finlar ölen de öldüren de nedir? Cehennemde cehennemdedir. Evet. Diğer bir bak, babu babun dune zulmin du ne zulmin? zulmun altında zulüm yani zulmün altında zulüm hatta sana bulalet kale hadesena şube kale hadesena biş kale hadesena Muhammed an şube an Süleyman an İbrahim an Alkam an Abdullah mutlak olarak Abdullah geçtiğinde ne anlıyoruz biz Abdullah İbn Mesud eee nezelet şu ayet indiğinde Ellezine Abdullah ibn Mesud biliyorsunuz, Kur'an'ı iyi okuyan şeylerden. Hatta bir defasında Peygamberimiz onları Kur'an okumasını istedi ve ona Kur'an okudu. Fakih sahabilerden Ellezine şu, amin u iman edenler velam yel bir su iman yahın bir zulmi imanlarına zulm karıştırmayanlar ayeti inince, kal eshabu Rasulullah. Rasulullah ashabı söyledi: Ey yunah, hangi Müslüman yani imanla zulüm karşılaş, karıştırmaz. Hangimiz yani bu manada zulüm imanında zulüm olmaz. Yani hangimiz zulüm yatmaz ki? Yani bu noktada. Enzale Allahu bunun üzerine Allah indirdi: İnne şirkel, le zulmun azim. Ee, yani en büyük şey şirk nedir? Büyük bir zulümdür. Burada kastedilen yani ellezine amenu iman edip velem yelvesu imanuhum bizulmin yani bir şirkin. Şirk karıştırmayanlar. Yoksa öteki türlü az da olsa nedir insan bazı şeyler yapmış olabilir hatalar. Bundan dolayı bu ayetin hatta onlar çok etkilemiş. Bundan dolayı Peygamberimize yani hangimiz bu zulümden e, bir ganeyiz ki zulmü yapamaz ki yani o dediğim bu mana değer bir hataysa bir şeyse bunu herkes bunun içinde olabilir ama onun üzerine inne şirke le zulmün azim. Buradaki zulümden kastın şirk olduğunu ne yapıyor? Başka bir ayette açıklıyor. Ahmet hocam. Allah münafık. Ahmet hocam. Buyur hocam. Bu hadisten sonra verdiği diğer hadis numaraları, el hadis etrafi diğer rakamları veriyor. Bu aynı hadisin diğer varyantları mı? Ha diğer sahihdekiştiği diğer yerleri. Mi? Evet, diğer kitap şeyde Nuh hangi numaralarda geçiyor onu? yani onu bize veriyor. Yani Buhari o zaman bu hadisi 1 2 3 4 5 6 7 8 kere kullanmış. Evet. Şimdi ben daha önce başın, dersin başında bir bahsetmiştim ya. Buhari'nin en büyük özelliği şu. Hadisleri bölerek kullanıyor, bölerek. Her bir konuyu e, o konuda tekrar ediyor abunda. Mesela diyelim e, bir hadiste beş konu var. O beş konu e, şeyi geldikçe her konuda o hadisi işaret ediyor. Yani ona e, mesela. İnnemel a'mali bin niyat hadisi. Ondan fazla benim bildiğim kullanmış mesela. Yani bunun gibi bu hadiste bu hadisi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerde kullanıyor. Şey yapıyor. Ya bir parçasını ya bir şeyini o konuyla ilgisi gördüğü yerde yani lafız bütünlüğü yok bunda. Takti, Konu odaklı. Takti diyoruz. Takti yani bölüyor. O konuya ilgili olan kısmını orada veriyor ötekini başka bir yerde veriyor diğerini başka bir yer. Ama Müslüm öyle değil. Mesela i̇mam Müslümin sahihi hadis lafızlarına dikkat ediyor. Baştan sona kadar. Yani o noktada e, lafız yönüyle eğer hadisleri araştırmak istiyorsak İmam-ı Müslüm'ün yönü e, şeyi, e, sahihi o noktada daha e, güzel yani. O lafız bütünlüğünü e, bulma açısından. Abi, teşekkür ederim. Ve bu alameti münafık. Munafığın alameti ile ilgili bak. Hattesene Süleyman, Ebu'l-Rabi, gâle hattesene İsmail bin Cafer, gâle hattesene nafi'u bin malik, bin Ebi Amir, Ebu Süheyl, <Gülüyor> an Ebi'hi an Ebu Hureyre. Ebu Hureyre, anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi çok meşhur adı değil. Ebu Hureyre'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gâle. Şöyle buyurdu. Ayetül munafiqî, munafığın alameti selâsün üçtür. Nedir? İza haddese kesilir. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve izah va'ade ehlefe. Va'ad zaman hulfet e, sözünden döner. Ve izah tümüne hâne. E, tümüne bir şey emanet edildiği zaman hâne ona ne yapar? İhanet eder. Yine haddesene ise bin ukbe. Gâle haddesene süfyan. Anil eğmaş. An Abdullah bin mürre. An mesruk. An Abdullah bin amr. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şeyde bir lafız daha şey bir e, haslet daha fazla burada zikrediyor. unut dikkat edelim. Gal <gülüyor> erbe'um dört şey men künnef, kimde olursa fihi o haslet kâne munafikan halisen. Şu dört haslet kimde olursa halis, münafık olur. Ve men kânet eee <gülüyor> Kimde olursa fihi bu o, o kimsede olursa e, hasletün haslet minhuna bu dört hasletten biri olursa kânet fihi hasletün minen nifakı o kimsede nifaktan bir hususi haslet olur hatta yedaha onu ne yapıncaya kadar bırakıncaya kadar terkedinceye kadar münafıkluktan bir haslet onda olur. Nedir onlar? Bir de tümüne Ona bir şey ihanet emanet edildiğine ona ihanet eder. Ve iza hattese kazabe konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve iza aheta gader. Bakın da farklı lafız lafız geçmiş. ötekinde neydi? Va'de ettiğine axlafe. ettiğinde cayar. dördüncü ise ne yapar? Yani onlar tartıştığında fecere haktan ayrılır. Yani ondan hulfet eder. Evet. Bir konuda tartıştığında doğrudan, haktan ne yapar? Ayrılır. Evet. Yani haksızlık yapar. Evet. Anlaşıldı herhalde. Babu kıyamı kıyamu şimdi bu bir babın diyor bir babi diyor bunu da anlayamadım bu şeyin şeyinde e, niye öyle ya yani benimkinde hareket var ben yani farklı nüsa kullanıyor. Babu kıyamı leyletil kadr minel iman. Kadir gecesini ihya etmek itmenin imandan olduğuna dair bir bak. Bak bak mesela bu enteresan bir başlığı. Kadir gecesini ihya etmenin imandan olduğuna dair bir vap. Haddesene Ebu'l-Yaman Kale ehbarana şu'ay Kale haddesene Abu zinat Anin e'rez An Ebu Hureyre Kale Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ebu Hureyre'den Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Şöyle buyurdu. Men yapım kim ihya ederse Leyletel Kadri Kadir gecesini imanen inanarak, Ve ihtisaben Sevabını Allah'tan umarak kim ihya derse, gufralahu <gülüyor> onun affedilir, ma'taqat dememin zembihi, önceki günahları ne yapılır? Affedilir. Yani evet, yani geçmiş günahları bağışlanır, affedilir. Evet, vabul cihadı minel iman, cihadın imandan olduğuna dair. Bunlar hepsini imandan bir yüz, bundan da anlaşılıyor ki nedir? amel imandan bir cüz gibi sanki böyle bir görüşe sahip gibi bir ne var bir durumu bize ihsas ettiriyor gibi böyle bir anlayış var. Haddesene Harami yübni Havs Haddesene Abdülvahid Haddesene Umara Haddesene Ebu Zura bin Amr <gülüyor> bin Cerir Haddesene Zura bin Amr bin Cerir Haddesene Ebu Hureyre Ebu Hureyre'den işittim Anne bir Asim Kalle. Nebi Sallallahu Aleyhi şöyle buyurduğunu işittim. İntedebe allahu limen haraca fi sebilihi Allah yolunda, intedebe garanti etmiştir, tekefül etmiştir. Allah'u Allah limen haraca fi sebilihi kendi yolunda çıkacak olan kimseyi ne yapmıştır? tekefül etmiştir. üstlenmiştir ne yönüyle? La yahrucuhu onu çıkarmaz. İlla imanun bi Bana olan imanı noktasında bunu ne yapmıştır? Ee, tekeffül etmiştir. Ve tasdikun bir, rus, bir, rus, bir rusuli. Peygamberlere, peygamberlerimi tasdiki ancak ne yapmıştır? Onu benim yolunda çıkmaya e, sevk etmiştir. En erci'ahu bima nale min hayrin ev ganimetin veya onu ne yapmıştır çıkarır bima nale min ecrin nail olacağı bir ecir sebebiyle ev ganimetin veya ganimet sebebiyle ne yapar bir kişi e, ne yapar e, savaşa çıkar Allah yolunda e, cihada çıkar ev el cennete veya sokacağım nedir cennet Nail olacak e, yani e, cennetten dolayı ne yapar? E, o, o, bir kişiyi cihada ne yapar? Bana olan imanı, peygamberlerime olan tasdiki, nail olacakları ecir veya ganimet veya onları cennete sokman vesilesiyle o kimseler ne yaparlar? Allah yolunda çıkmaya çıkarlar. Ee, ve ben o kimseleri ne yapalım ne yaparım ondan dolayı onların sorumluluğunu üstlenirim eee tekefül ederim velav <gülüyor> la <gülüyor> eğer zor olmayanı biz zor olmasa idi ala ümmeti ümmetime labtadtu oturmazdan halfe ceriyetin seriyetin Hiçbir seviyenin arkasında oturmazdım yani e, yani e, sefere seviye e, yani hiçbir sefere çıkmamazdık etmezdim. Wa la wa wa la en ni ben aktulu fi sebilillah Allah yolunda öldürülmeyi, sun ahya sonra dirițilmeyi, sun ve uktele öldürülmeyi, ve ahya Sonra yine diritilmeyi, ve ukdele, yine öldürülmeyi ne yaptım? Veya şehit olmayı da diyebiliriz. Allah'tan istemişimdir diye böyle peygamberimizin de neyi var? Böyle bir temennisi var. Evet. Babu tadabu'u kıyami Ramazana minel iman Ramazan'da Ramazan'ın ihyasını noktasında nafile iman nafile ibadet etmek nedir? Minel iman imandadır. İmandandır. İmandan bir husus olduğunu. Ramazan ayını ihya etmenin imandan olduğunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Hattesene İsmail, kâle hattesene Malik an İbni Şihab, an Hümeyd İbni Abdurrahman, an Ebu Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle şöyle buyurdu. Ebu Hurey'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Men kame Ramazan'a, kim Ramazan'ı ihya ederse, imanen inanarak ve ihtisaben, sevabını Allah'tan umarak, ufire lehu ma teqedde min zembihi, geçmiş günahları ne yapar? Affedilir. Vabusevmi Ramazan'a ihtisaben el iman. Ramazan orucunu, Allah'tan sevabını umarak tutmak nedir? mine iman, imandandır. İmandan olduğuna dair bir Ramazan orucunu sevabını Allah'tan umarak tutmanın imandan olduğuna dair bak. Haddesena Sena i Selam Kale ehberana Muhammed bin Fubayl Kale haddesena Yahya ibn Yahya ibn-i Sa'id An Ebu Seleme, An Ebu Hureyre Kale gara Resulü <gülüyor> Ee, Ebu Hureyre'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle gördü. Kim Ramazan orucu tutarsa imanen inanarak ve ihtisaben ve sevabını yani burada imanın dediği e, Allah'ın farzı, emri olduğuna inanarak ve ihtisaben sevabının da Allah'dan olduğuna inanarak ma min onun ne olur? Geçmiş günahları Affedilir. va bu ettiğini Yusuf. Din kolaydır. Onunla ilgili bak. Bak kabirine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin şu sözü. Ha bu dini, dinin en sevimlisi nedir? Il Allah'a. Allah'a en yani karşı. Allah'a karşı dinin en sevimlisi. Al Hanefiyetu semhatu. tek Tanrı inancına inanan ve kolay olan yani yani bir dindir. Allah'ın en sevdiği din nedir? Tek Tanrı inancına bağlı kolay olan dindir. Hatta sana Abdullah bin Mudhar, Hatta sana Umar bin Ali an Mağnib bin Muhammed el Ghifari An Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi, an Ebü Hureyre, an Nabi Sallallahu aleyhi sallam, söyledi: "İnnet din'e Yusru, din nedir? Kolaydır. Evet, yani din kolaydır. Velen Yusşat de edine, ahdun illa galabamı. Dinle hiçbir kimse ne yapamaz, yarışamaz. Eğer yarışırsa din ona ne yapar? Galip gelir. Evet. Yani ben din noktasında çok iş yapacağım. Ben şey yapacağım böyle ibadet edeceğim diye böyle kendisini böyle çok zorlasa da galebahu din ona galip gelir. Niye? Eee Aciz kalır. Yapamaz. O zaman ne yapın? Orta yolu tutun. Yani e, şey yapmayın diyor. Yani orta yolu tutun ve bu Allah'a yaklaştıran ameller yapın. E, yani e, yani Allah'a yaklaştıran ameller yapın. Ve ebşiru ne yapın? Müjdeleyin yani öyle e, sevapla yani daimi olan az da olsa e, müjdeleyin ve yardım isteyin bil gadveti ve ruhati. sabah akşam ibadet yapmak suretiyle Allah'tan yardım isteyin ve şeyin minel dülcedi ve gece namazı kılmakla geceden bir, bir gecenin bir kısmından ibadet etmekle Allah'tan ne yapın gece gündüz ibadet ederek yardım isteyin. Yani kendinizi o kadar çok şey yapıp, ne diyelim yorup ben yapacağım deyip de kendinizi öyle perişan etmeyin. Ne yapar? Din size galip gelir. O zaman ne yapmak gerekiyor? O zaman orta yolu bulmak ve gece gündüz ibadet ederek Allah'tan ne yapmak lazım yardım istemek gerekiyor. Yani buna da e, dikkat etmek gerekiyor. Yani burada yuşa'te ed ahadun burada e, dinin aciz, aciz bırakmadığı hiçbir kimse yok. İlla galebahu ne yapmıştır? Din ona galip gelmiştir. Yani insanın üzerine düşen nedir? Eee e, Hakat getireceği miktarda ne yapmak? Ee, e, ibadet etmek orta yolu. Çünkü insanın vücudunun üzerinde hakkı var. Çoluk çocuğunun var. Herkesin hakkı var. Bunları da gözetmek gerekiyor. Malumunuz peygamberimize geliyor üç tane sahabi. Ben çok devamlı oruç tutacağım. Daha ibadet edeceğim, Evlenmeyeceğim diyor. Peygamberimiz de ona kendi hayatını ne yapıyor? Anlatıyor. Diyor ki benim ben yerim içerim uyurum ama gecenin bir vaktine kalkıp ibadet ederim. İşte an benim sünnetim bu. Kim benim sünnetimden femen rağıban sünneti feleysa kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Yani fıtratı inkar etmemek lazım. da dikkat etmek lazım. Çünkü insan nedir? ibadeti de ancak sağlıklı olduğu zaman ee, neydi yani o e, yapabilecek durumdaysa ancak yapabilir. Onu çok zorlayıp kendini heder etmek, böyle e, aciz bırakacak şekilde böyle e, şey yapmak tasvip edilmemiş. Ama bunun, bunun yanında tabii ki tamamen yatmada, uyumada yok. Orta yolu bulacağız yani o noktada. Orada onu diyor zaten, orta yolu olunuz, aşire gitmeyiniz. Sabah, akşam, biraz da gecenin sonunda ne yapın? Yardım isteyin Allah'tan ibadetlerini yapmada, ona yaklaşmada, bu Ramazan ayı da zaten bu noktada nedir? Bizim için aslında fırsatlar e, bahşeden bir aydır. <gülüyor> evet hocam nasıl gidiyor? Anlam şey bir ses çıkmadı hiç. Hocam güzel takip ediyoruz Ramazanla ilgili hadisler de tevafuk etti. He, tam da böyle <gülüyor> aslında Kadir gecesi, Nano Ramazan hep böyle e, şey yani. Evet. Ama bu, e, bu hadis, en son okuduğumuz hadis bence çok önemli bir hadis. E, bunu Dustur edilmek lazım yani. Tamam, ibadet etmek güzel ama e, kendini az biraz aciz bırakacak şekilde çok yüklenerek bu pek ne değildir? Mahkul değil yani. Bu noktada orta yolu bulmak lazım. Evet hocam, insan fizyolojisi bedeni antrenörce yük belli aşırıya gittiği zaman bunu uzun süre devam ettiremiyor. Uzun süre Heh. devam ettiremediği zaman da e, psikolojik olarak hayal kırıklığını uğruyor. Ben bu işi yapamıyorum, edemiyorum diye tamamen kötü yola düşebiliyor. Heh. O yüzden Heh. uç ha, uçlarda hayat yaşamamak gerekiyor. Yani evet. orta yolda evet, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Ba bu salatu minel iman, e, namazın imandan olduğuna dair. Evet. Ve Kullu Allah Teala Allah Teala'nın şu yüzden dolayı, ama Kan Allah Allah değildir, lütfüye imanıkm, imanınızı zayi edecek değildir. Bu ni bu ayetin sebebi nüzulu ile ilgili biraz sonra o gelecek. Yani salatıkum indel beyti. O Beyt-i Makdis'e doğru yaptığınız namazları zayi edecektir. Şimdi burada kıblenin değişimiyle ilgili bir rivayet var. Ondan dolayı kıble değişiyor. Asap yani Beyt-i Makdis'e doğru yaptığı ibadetlerin durumuyla ilgili. Peygamberimize soruyor. Orada yaptığımız ibadetler ne olacak diyor. Onun üzerinde de ol Allah ne yapmaz zayi değildir. Sizin imanınızı yaptığınız ibadetleri ne yapmaz? Zayetmez etmez. Onunla ilgili bir bak. Hattesene Amr ibn-i Halid kâle hattesene Zuhir kâle hattesene Ebu İshak anil bera ene nebri sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne evvele <gülüyor> ma kadime medineti Medine'ye ilk geldiğinde nezele alâ ecdadihi e, kendi e, ne diyelim yakınlarına e, ecdadının yanına konakladı. Ee, ev veya kale şöyle diyor. Ravi burada şüphesi var. Ehvalihi minel Ensar. Ensar'dan dayılarının yanında dedelerinin veya dayılarının yanında konakladı burada. Nezire konakladı. Onların yanında indi. Ve ennehu o o o sırada salla kılıyordu. Kıble vak kılmıştı? Kıble Beytin Beyt-i Maktis tarafına doğru ne yapmıştı? Ee, namaz kılmıştı. Ne, zaman, ne kadar? Sittete aşere şehren, sebate aşere şehren. 16 ay veya 17 ay bir namaz kıldı o Beyt-i Maktis'e doğru. Ve kâne idi, yu'cibuhu hoşuna gidiyordu. En yekûne olması, qibletuhu qibbelel beyti ee, yani Kabe'ye doğru olmasını istiyordu kıblenin Kabe'ye doğru olmasını ne yapıyordu? Arzuluyordu. Ve ennehu salla yine okuldu evvela salatin ilk namazını sallaha salatel asri ee, ikini namazında e, ne yaptı? Eee e, Kabe'ye doğru namazını kıldı mesela nehu onunla beraber bir kanun kıldı yani bir grup Kabeye doğru kıldıkaracı Raülüm mi mashu onlarla beraber kılan bir adam namazdan çıktı ala ehli mescidin mescid ehline uğradı başka bir mescid ehline Bo ra onlar da ne yapıyorlar? Rüküye gidiyorlardı tam o sırada. Ee, Fekale dedi ki e Eşhedü billah Allah'a e, yemin olsun ki Leqad selleytu ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldım. Gıbele Mekke'de, Mekke tarafına yani Kabe'ye doğru kıldım. Fedaru, onlar da kemahum oldukları gibi kıble beyti. Ee, Kabe'ye doğru döndüler. Ve keanetil yehudu e, Yahudiler idiler. Gad acabehu ondan hoşuna gidiyordu. Iz kane yusalli kıble-i beyti'l mescid. Maktis beyti maktise doğru namaz kılmaları onlara hoşuna gitti. Vehlü kitabi. kitabı ehli kitap ve Yahudiler Müslümanların beyti maktise yönelerek namaz kılmaları onların hoşuna gidiyordu. Felemma vella ve cehuk beyt Ne zaman ki e, Kabe'ye yöneldiler yüzlerini Kabe'ye döndü, döndüler En karu zalike bu durum onların hoşuna gitmedi. Yani bu durum onları beğenmediler yani o noktada e, yani hoşnutsuzluklarını e, belirttiler. Kale zuheyr Zuherdi hatta sene Abu Sa'an an, an al-Bara fi hadisihi eee hada hu ennehu mata ala kiblati qabla en tuhavwala rijalun qutilu felem nadri ma natulu fihi diyor ki <coughs> şu bu hadiste şöyle ennehu o ma'te, ala kıbleti, qabla en tuhavwala e, e, diyor ki kıble değiştirilmeden önce e, rica bazı insanlar öldüler ve kutulu veya öldürürler. Felem nedri bilmiyoruz. Ma nequlu fihi. Onların hakkında ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani yani bunların kıldığı namazlar kabul edildi mi edilmedi mi? Yani bu noktada ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Fenzel Allahu Teala bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Ve ma kana Allahu li Allah sizin imanınızı zayi edici değildir. Zayi etmiş değildir o noktada endişe etmeyin. Evet bu bu ayeti indirdi böyle bir durum söz konusu oldu ve bunu da Buhari İmam Buhari ne yapıyor? Bab başlığı olarak kullanıyor. Babu husnül İslamil mer'i İnsanın kişinin Müslümanlığının güzellikleri ile ilgili bak. Eee قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاب بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدri أخبره أنه سمع رسولullah sallallahu o da peygamberimizden şöyle buyurduğunu ne yapmış, işitmiş. Evet. İsa İslam'a labdu, bir kişi, bir kul Müslüman olduğu zaman, fhasüne İslamıhu ve İslamı da güzel olduğunda, yani e, ve Müslümanlığı da güzel böyle şekilde yaşayarak yaptığında, yükeferullahu, Allah onu affeder, onun affeder. Küllə seyyetim bütün e, günahlarını kâne zelqeha yani önceki günahlarını eslefehar diyor burada önceki günahlarını ne yapar affeder ve kâne ba'de zalike artık e, bundan sonra ne vardır e, yaptığının yani el kısası karşılığı vardır. Bundan sonra yaptığı neyse iyilik ne kadar iyilik yaptıysa o kadar iyilik, ne kadar işte günah işlediyse onun karşılığı vardır. El iyilik bi am shri ensalaha ila 700 100 de'fin. İyilik ondan 700'e kadar nedir? Sevabı vardır. Vesiyatu bi misliha ama günahın ise ne yaptıysa misliyle yani bir günah işlediyse bir günah vardır. İlla en Allahu anhu ee, yani eğer Allah'ın sınırını aşıp onun bağışlamayacağı bir günah dışında kötülükte nedir? Misliyle ne yapılır? Ee, karşılığı verilir. İyiliğin 10 700'e kadar misli kadar ne var? Eee ecri var. Ama kötülüğün ne vardır? Bir misli vardır. Ancak Allah'ın bağışlaması olan bir şey değilse, Allah'ın sırrını aşan bir e, günah değilse kötülüğünde neyi vardır? Bir misli cezası vardır. Hatta sana İsakup'un Mansur, hatta sana Abdurrezzak kale akhbarana ma'an an humm an Ebu Hureyre Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ ahsene ahadüküm İslam Sizden birisinin Müslümanlığı güzel olursa fe küllü hasenedin her hasene ya'meluhâ yaptığı her hasene tüp de bu yazılır. Lehu onun için bi aşre emsâliha on misli ilâ tabi mi'eti de'fin yödyüz katına kadar 10'dan 700'e 700 katına kadar onu ne yazılır iyilik yazılır vakurlu seyyetin yameluha yaptığı her kötülükse tükte bu yazılır leh onun için bir misliha aynı ile yazılır yani ya sadece e, bir kötülük olarak yazılır evet hocam devam edelim mi? Çabuk bu hadis uzun değilse okuyalım bir bakayım. Uzun tamam, bu kısa bir hadis. Tamam okuyabiliriz. E bu edamuha. Allah'a Allah'ın en hoşnut olduğu din yani dini en hoşnut olan ameli edamuha devamlı olandır. Yani dinde Allah'ın en hoşnut olduğu, sevdiği amel, devamlı olanlardır. Yani devamlı olanlardır. Yani bir defa yapıp sonra e, çok yapıp ondan sonra e, yapmak değil. Az yap, devamlı yap. Onu demek. Evet. Hatta sena Muhammed bin müsenne hatta sena Yahya, an Hişamin, kal ekbereni Ebi, an Ayşe, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan, e, annemizden, enne Nebiya sallallahu aleyhi sellem, peygamberimiz, peygamberimiz, dekhele, Aleyha, e, e, Peygamberimiz pe, Hazreti Ayşe'nin yanına girdi ve imdha imratun. Onun yanında da ne vardı Hazreti Ayşe'nin yanında bir kadın vardı. Fakale, peygam, dedi Peygamberim, ben haziyim. Bu kadın kim? Fakale Hazreti Ayşe dedi, Fulanetun. Şu kimse? Tuzkörümül salatiha. Namazımdan, işte ne kadar namaz? işte şöyle gece şöyle şu kadar anlatıyor. Çok namaz kıldığından bahsediyor. Kale meh sus dedi. Yani e, yeter. Aleyküm bime tutiqûn. Sizin üzerinize ne vardır? Takat getireceğiniz şeyler vardır. Yapabileceğiniz şeylere e, sizin üzerinize vardır. Allah'a Allah yemin olsun ki la yemevdullahu Allah ne yapmaz? Usanmaz. Hatta temellûk. Süz usanmadıkça Allah usanmaz. Ve kâne ahabbü din ileyhi Ona dinin en sevimlisi. Ma ve aleyhi sahibuhu. Ma dâve me aleyhi sahibuhu. Sahibinin ona, yani o dini amellerin ve devamlı yaptığıdır. Az da olsa devam ettiği olanlardır. Bizimki gibi herhalde hocam. Yani her pazartesi az da olsa devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah sene... faydalı oluyor. Bilmiyorum yani nasıl şeyler de. Ee, hocam benim açımdan güzel oluyor. Öğrenci arkadaşlar var. Da, onlar da takip ediyorlar. En azından şöyle bir durum olacak. iki sene içinde, üç sene içinde. Baştan sonra bir okumuş olacağız birlikte. İnşallah ileride daha hızlanabiliriz. Şimdi biraz e, ben de e, şimdi tabii önceden böyle bir Kitap okutmadığımız için bir şeyli oluyor. Ne diyorlar? Her ne kadar işin içinde olsak da bir acemili oluyor yani bunu kabul ediyorum. Yani evet. ben de kitaba alışıyorum. Tam okuduk önceden ama çok evet. öncelere okumuşuz, e, şey yapmışız. E, yani bu noktada bazı belki eksiklenmiş olabilir. Onu da sizin üstü e, kabulünüze arz ediyoruz. İnşallah e, her geçen gün daha güzel bir şekilde. Ben de istiyorum yani bunu e, en azından böyle bir gelenek başlatmış oluyoruz. Yani inşallah inşallah. Yani... Güzel oldu. Bunu daha önce başlayabilseydik. Yeni sınıftaki öğrencilerle başlamış olsaydık e, mezun oluncaya kadar belki bitirirlerdi beraber. İnşallah yani bence de. Yani ne bileyim o bizden artık nereden kaynakları biraz yani daha... bu pandemi biz vesile oldu hocam. Yani aynı Mekana bir araya gelmek zor. İnternette bunu bir şekilde halletmiş olduk. Bu da pandeminin bir faydası olmuş olsun. Evet. Yani dediğin doğru çok haklısın. Bu normal şeyde olsa yani istesek de çok zor oluyor. Yani evet. böyle süreçte onun bir şeyi oluyor bize nedir? Artık bir lütfum oluyor. Artık Allah o noktada bize bir e. lütfum bahşediyor. İnşallah yani ben kendim istifade ediyorum arkadaşlar da inşallah istifade ediyordur yani. İnşallah. Ben de hocam özellikle kelamınaçtan bakıyorum. E, şu kanat netleşti, buhar bak başlıklarında kendi kelam anlayışını yerleştirmiş. Evet. Şimdi bak gelecek bak. Bu abu ziyade iman ve noksanıha. Bak evet. imanın artması ve eksilmesi. Yani meselesi mesela tamamen yani sizi ilgilendiriyor ve e, iyi bir kelamcı olduğunu ben hissediyorum yani. Bilmiyorum sen. Öyle hocam. Aynen aynen. Klasik bir hadisçi gibi davranıp e, tam metni vermek yerine konuya göre hadisleri seçmesi, e, başlıklarda evet. akaid kelamla ilgili görüşlerini belirtmesi, açıkça mütekeldim demese bile yaptığı faaliyet bir kelami faaliyet gibi. Evet, bence. Hocam teşekkür ederim, hayırlı geceler inşallah. Hayırlı da, sağ olun, size de hayırlı geceler, görüşürüz inşallah.